Başkanımız Nurhan Bey. Çok memnun oldum. Sağansın, nasılsınız? İyi. Haydar Hoca'nın ne kadar güzel şeyler yazdıklarını inşallah biz de okumaya başlayacağız. Gençler okuyacak. okuyacağız. 12 imanlar olsun. Hz. Muhammed'e, Hz. Fatıma'ya, Hz. Hatice Validemizi ve Atatürk hakkında yazılan kitapları gururlu okudur. Gerçekten gelmiş geçmiş siyasilerin içinde en iyi şekilde yazan ve anlatan misal. Çok donanımlı bir kadromuz var. kıblemiz bir. imamımız bir. Peygamberimiz bir, Allah'ımız bir, inancımız bir, kültürümüz bir, örfümüz, adetimiz, anlayışımız bir ama bizden bir ayrılık devşirilmeye çalışıyor. Bunu kim yapıyor? Bunu siyaset yapıyor. Nereye bağlı bu siyaset? İşte bu siyaset bundan 200 sene önce İngiliz Sömürge Bakanlığı'na bugün bütün küresel güçlere bağlı bir siyaset. Biz toplumun kendisiyiz işte. <gülüyor> hani. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanlarda çok güzel bir şeyi sosyal medyada çok görüyoruz. Diyor ki Toros dağlarına çıkın, eğer diyor orada çadırları... yörük çadırlarını görüyorsanız bu cumhuriyet ayaktadır. İşte o, biz oyuz işte. O çadır bizim çadırımız. O çadır bu cumhuriyetin muhafazası. Yörük dediğin kim? Bu cumhuriyetin kuruculuğu. Yörük dediğin kim? Alevi bizim geçmişlerimiz. Bu birliği. Bu inanışı kim bozmaya çalışıyorsa onun karşısına biz geçeceğiz. Bunun hiçbir zaman müsaade edeceğimiz bir şey değil. Buna hep muhafaza edeceğiz. Ve buna asla siyaseti biz alet etmeyeceğiz. Bütün siyasiler buradan oy mu toplama peşinde? Hayır. Bu oy toplamakla olacak bir iş değil. Bu insan ne diyorsunuz? Şimdi mecliste temsil edilen bir sürü siyasi oluşum var. Doğru mu? Doğru. Yani hiçbiri çıkıp Cem Evlerine resmi bir kazandırtamadı mı? Hiç bunu konuşamadılar. Bizim orada çok güzel bir laf vardır. Hani balın yok da bal dudağında mı yok. Birisi çıkıp kürsüden niye bunu konuşmaktan? Niye bunu gündem etmedi? Niye bunları konuşmaktan korkuyor? Kuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Bugünlerin günlerin yüzüstü hürmetine allah Teala hepimizin üzerine İmam Hüseyin, İmam Anne, Hazreti Fatıma annemizi ve tüm ehlübet imamlarımızın şefaatini nail edesin. Allah hepimize bu yolda onların davasına hizmet etmeyi ve bu inancı yaşatabilmeyi nasip etsin. süzleştirelim. ödümsüzleştirelim. Wow.